2020 Antalya Kumluca, Kum Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz e, Ali Korkmaz. Bu serasında bu sene e, rekor gübre AŞ firmasının e, yem yaprak gübresi, damlama ve taban ürünlerini kullandı. Ali abi neler oldu, neler gördük? Bu sera e, Ekim ayında bir afet oldu. Dolu görmüş, evet, yırtılmış Aferin. bir sera. Evet. Bir anlatalım kısaca. <gülüyor> ne anlatalım? Şu Şimdi, anda... Heh. Şeyi döneminde mesela ilk başlangıç döneminden ilk başlangıç döneminde kullandık taban rekor gelişim. Evet ufak olan e, damlama damlamayı kullandık. kullandık. Üstten yaprak Üstten gübresi olarak. Yaprak gübresi evet. Bitkimiz çok güzel gidiyordu. Hı hı. Doludan dolayı üzerine kaplama çektik bir strese girdik. Strese girdik. He, evet yani bir dolu hasarı da oldu He, zaten dolu bizden. hasarımız oldu oldu. He. Şimdi yenikten bitkilerimizin hali bu şekilde peki şey olarak çeşidi neydi onu da bir söyleyelim. çeşidimiz Trent. şimdi şöyle bir gösterelim şey anlamında evet. şimdi az önce de kontrollerimizi yaptık mesela bitkinin en uçtan ikinci maçalarında en tepenin gerisinde iki derinde tamamında tutum var şöyle görülüyor artı fisil yapıp evet. damında da var mesela var. şöyle şu ana gövde gelmiş buradan çatallamış evet üst taraf. Burası. Ve tutum var. Aynı şekilde. Şurada da gösterelim. Yani bitki şu an üzerindeki stresi atmış. Evet. Çalışıyor doğru mu? Çalışıyor. Verim an. anlamında nasıl? Yani şöyle... <gülüyor> Toplanmış bir yer ama. Evet. Domatesi en azından to gösterelim. Ha, toplaması yeni yapılmış bir sere ama yine mı hızlı geliyor. Kızarma sorunu evet. yok. Kızarma kalite sorunumuz yok. İrileşme anlamında, kalite anlamında. Kalitemiz standart. Kalitemiz standart. Ufaklı meyvemiz ikincimiz yok. İkinci meyvemiz yok. Bakın evet. şurada da bir gösterelim. Şimdi bu önemli bir konu. Doğru evet. mu? Verime yönelik. Şöyle geliyor şey buradan. Çatalımız. Buna gövdemiz gidiyor. Şurada bu şekilde ikincisi tutumu olmuş Aynı şekilde burada da aynı şey burada da var ana kol devam ediyor çatalımız burada da devam ediyor şöyle az daha gidelim başka neler gördük Ali abi burada yaşamış olduğumuz bu doğal afet sonrasında yani evet. üç üründe kullandınız yani bizim kullandık gübreleme programını kullandık Yerleşme sorunumuz yok, kızarma sorunumuz yok. Evet. tutum sorunumuz yok. Evet. Şu anda. Şimdi tutum kıyasladığınızda yok. başka seralarla. tutumla ilgili bir sorun görüyor musunuz? Meyve tutma ile alakalı, çiçeklerde bir sorun var şu mı? Şu anda bir sorunumuz yok. Hiç şu anda tutum, yok. Evet. Ee, burada bütün aşağı yukarı bütün alanı gezdik. Ee, hemen hemen bütün döllerde Evet. E, tutum var. Var. Hiç boş yok. Yok. Boş geçmiyor. Yok. Ee, tavsiye eder misin? tavsiye Rekol ederim gelişimi. kullandım daha önce de da kullandım yani Hı -hı. daha önce kullandığım zaman seram yıkıldı tellerim kırıldı yani evet. yükten Heh, yükten tellerim kırıldı şimdi daha burada daha... <gülüyor> burada bu sene farklı olarak yaprak evet. ve damlama kullandık. Evet, yaprak ve damlama onlarla kullandık. ilgili ne söyleyebilirsiniz Yap... tavsiye eder misiniz o ürünleri de tavsiye Arkların... ederim kullanmalarını tavsiye ederim yani Peki ee... Hatırlayabilir misiniz bilmiyorum. Uyguladıktan sonra mesela nasıl bir değişim gördünüz? Kaç günde bir değişim gördünüz? Yaprak gübresini veya damlamayı? Alttan üstten yaprağa yakın uygulama yaptık. Hı hı, evet. Ama güzel bir sonuç aldırdık. E, tabii tabi Bitki afetten dolayı hasar görünce bitkimiz bir strese girdi. Ya, onu yenikten çıkardık. Garmin. Onu yeniden evet, toparladı. Evet. Ee, toparladık. Biz teşekkür ederiz. Evet. Seranızı gezdirdiniz. Evet. Buradan bütün sera üreticilerine rekor gübrenin Gübreleme programına uyumalarını tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Herkese selamlarımızı Pembe gönderiyoruz. Pembe domates mesela çeşidimiz. Araya da Araya farklı çeşitler dikilmiş. Bunlarda evet. da durum bu şekilde. Evet, uç noktasına Uç kadar. noktası da. Evet. E, burada zaten her bölgede de tutum olduğu net görünüyor. Evet. E, teşekkür ederiz. Oldu. Buradan bu selamlarımızı oldu. gönderiyoruz.